Hadi videoyu durdurun. 27'den 1 çıkarırsak ve 27'den 10 çıkarırsak ne olur? Onu bir düşünün. Denediniz mi? Tamam o zaman. Hadi beraber bakalım. Evet, belki cevabı çok çabuk buldunuz ama ben basamak değerlerini dikkate alarak tekrar çözmek istiyorum. Hadi 27'ye bakalım. Onlar basamağında 1 2 var. Yani 2 demek 2 tane onluk grup demek. Aşağıda görebiliyoruz. İki onluk. Birler basamağındaysa yedi var. Yani yedi birlik. Onlar da aşağıda kutucuklar olarak duruyorlar. Bir çıkaracağız. Bir adet bir çıkaracağız. Bu bir, birler basamağında olduğundan bir birlik çıkaracağız diyebiliriz. Tekerleme gibi oldu. Hadi bir tanesini silelim. Yani bir çıkaralım. Ne kaldı? Hala iki tane onluğum var. O halde yazalım. 10'lar basamağında 2 var. Peki, birler basamağına ne oldu? Eskiden 7 tane birliğim vardı. Bir tanesini çıkardık, 6 tane kaldı. O halde, birler basamağına da 6 yazıyoruz. 2 onluk ve 6 birlik, yani 26. Şimdi de 27'den 10 çıkaralım. Az önce dediğimiz gibi, burası 2 onluk ve burası da 7 birlik. Bu sefer birlik çıkarmayacağız. Bu sefer onluk çıkaracağız. Yani on demek bir tane onluk demek. Sanki aynı şeyi ardarda arda söylüyormuşum gibi geliyor. Ama dikkatli olmanızı istiyorum. Basamak değerlerine önem vermeliyiz. Burası onlar basamağı ve orada bir var. Bu da bir onluk demek. Yani gerçekten bir adet on demek. Yani bir onluk ve sıfır birlik. Hadi gelin o onluğu çıkaralım. Tamam. Bunu karaladık. Peki kaç onluğumuz kaldı? Şimdi sadece bir onluk grubumuz kaldı. Onlar basamağına bir yazalım. Peki kaç tane birliğimiz kaldı? Birliklere hiç dokunmadık. Yani hala yedi tane var. Yani cevabımız 17. 1 Bir onluk ve yedi birlik. Bu işlemi yapabileceğimiz bir yöntem daha var. Hatta belki siz de videoyu durdurduğunuzda böyle yaptınız. 1 bir çıkarıyorsam birler basamağını 1 bir azaltırım ve 26'yı bulurum da diyebilirsiniz. Yani 10 çıkarırken de onlar basamağındaki sayıyı 1 azaltırım. Yani 27'den 17'ye gelirim diye de çözebilirdiniz.